Geçen videoda, benim 6 basket atışı yaptığım, yani şut çektiğim örneği konuştuk. Benim sayı yapma olasılığımı biliyorduk ve genel olarak atışı yapmamın olasılık dağılımını bulmak istiyorduk. Tesadüfi değişkenimiz x, benim 6 atışta yapabildiğim basket sayısıydı. Geçen örnekteki matematiksel hesaplamalar biraz karışık olmuş. 0,7 çarpı 0,3'ün 5. kuvveti falan filan gibi böyle sayılarla uğraştığınız durum biraz karışıktı. Ve bunun gibi rakamlarla uğraşacaksanız size tavsiyem hesap makinesi yerine Excel kullanın. Olasılık ve istatistik için Excel bayağı iyi bir araçtır ve genel olarak birçok tip simülasyon içinde kullanılır. Eğer çok ciddi şeyler yazmayacaksanız orta ciddiyette ise o zaman Excel gibi ne çok basit ne de çok ciddi olan bir enstrümanı kullanabilirsiniz. Bakalım şimdi. Diyelim ki şu kadar atış yapacağım en tanımını verelim. 6 atış yapacağım yine. Bir atışın basket, basket sayı olma olasılığı 0.3 olsun. Geçen videoda öyle demiştik. Atışı kaçırma olasılığı ise biraz daha açık yazalım. Basket yapma olasılığı 0.3, kaçırma olasılığı ise 0.7. Böyle yazmak yerine diğer olasılığa bağımlı olarak yazarsak şimdi bir formül yazalım. Sonra buradaki bu kutuyu seçelim. Basketi kaçırma olasılığı eşittir 1 eksi basket atma olasılığıdır. Yani bunun bizim için şimdi otomatik olarak hesaplandığını gördük 0.7. Biraz yaklaşalım, evet oldu böyle daha rahat okursunuz biliyorum YouTube'da görüntüler çok küçük oluyor. Evet böyle daha iyi oldu. Mesela basket atma olasılığı 0.2 olursa burası da otomatik olarak 0.8 olacak. Evet böyle daha düzgün oldu. Şimdi yüzdeyi yeniden 0.3 yapalım. Olasılığı Buraya birkaç sıra çizelim ve değişkenimizin farklı değerleri için olasılık hesaplayalım. x 0 basket olabilir ya da 1 basket olabilir. Bir sıraya k diyelim, k bizim atacağımız basket sayısı ya, olsun. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. Evet 6. Pek gözükmüyor ama neyse şimdi görünüyor. Ve şimdi de binom katsayısını hesaplamalıyız. Aslında önce onu yapalım. Bunlardan herhangi birinin yapma olasılığı, mesela hiç sayı yapmama olasılığı, ya da tam 3 basket atma olasılığı, bu basket atmanın olasılığı olacak. Sayı yapıyorsunuz, burada basket atıyorsunuz. O zaman k tane basket atıyorsunuz, çarpı basket kaçırmanın olasılığı. Eğer k tane basket yapıyorsa, kaç tane kaçırmışız? n eksi k tane kaçırdık, değil mi? Burada Excel'de çok da, çok da büyük bir şey yapmıyoruz. Bu sütun 3 atış kaçırıp 3 basket yapmanın olasılığını tek bir şık için veriyor. Sonra da bu kutunun içine girecek. Burada binom katsayısına olan ihtiyaç ortaya çıktı. Biraz karışık gözükecek şimdi biliyorum ama bizim istediğimiz n atıştan k tanesini tutturmak. Bu sıra diyecek ki mesela bu bölümde İlk atışı basket yapıp, sayı yapıp, daha sonraki 5 taneyi kaçırmanın olasılığı nedir? Ya da ilk 5'i kaçırıp, sonuncu basketi, sonuncu sayıyı yapmanın. Hepsinin olasılığı aynı olacak. 1 sayı ve 5 kaçırış olacak. Bu bölüm için şöyle diyeceğiz. 6 defa atış yapıp, sadece bir basket olmasının kaç yolu var? Onun için 6'da 1'i seçeceğim. K eşittir 1 ve n eşittir 6. Evet, bu buraya gelecek. Artık tesadüfi değişkenimizin k'ya eşit olma olasılığını hesaplayabiliriz. Evet, çok havalı gözüküyor ama benim bir önceki videoda yaptığımda aslında aynı şeydi. Tamam, şimdi 6 atış yapıp 0 sayı atmanın yani 6 atışı da kaçırmanın olasılığı nedir? Bu benim basket yapma olasılığım. Buraya bu dolar işaretlerini koyacağım. Bu bir şekilde bu bölüme sabitleniyor. Basketi atma olasılığımın k kuvveti çarpı atışı kaçırma olasılığımın n eksi k kuvveti. Buraya dolar işaretini koyalım yine. Bu örnekte 6. kuvvet olacak. 6 atışı da kaçırıyorum. n kuvveti, parantez içine koyayım bu kutu ile önce ilgilenelim. n eksi k kuvveti. İşte tamam. Bu benim ilk atışı basket yapıp diğer 5'ini kaçırma olasılığım. Ya da benim ilk atışı basket yapıp ikinciyi kaçırıp sonraki 4 taneyi de kaçırma olasılığım o da olabilir. Bunlardan herhangi biri. Neyse böyle kaç durum var? Yani n'den k seçiyoruz. n'den k seç. O zaman bu eşittir. n'den k seç. Bu daha önce yaptığımızda aynı. Bütün bu faktöriyel n'den k seçmek. Binom katsayı ifadesini Excel'de tanımlayacağım. Toplam kaç atış yapacağımız? Bunlardan kaç tanesini seçeceğimiz ve Excel fonksiyonunu kullanacağız. Evet. 6 faktöryel bölü buraya bir parantez açalım. K faktöryel çarpı n eksi k faktöryel. Neyi sabitleyelim? Eksi k. Evet, n eksi k. Buraya bazı parantezler koyuyoruz. Buraya f 4 koyayım. İşte tamam. 6 şeyden 0 seçmenin sadece bir yolu vardır. Bu bize bunu söylüyor. Tesadüfi değişkenimin k'ya eşit olma olasılığı eşittir. k ya da ya da bu örnekte 0 basket yapmamın olasılığı eşittir. 0 basket yapmamın hangi yolla olursa olsun olasılığı çarpı kaç yol olduğudur. Evet, bu 0 basket yapmamın olasılığı. Bu eksenin iyi tarafı, bu kutuları seçebiliriz. Bu, sağdaki köşeye git, sağ köşeye, aşağı doğru çek ve bu hesaplamayı hepsi için otomatik olarak yapar. Binom katsayalarını da hesaplar. Bu, 6'dan 3 seçmek. n eşittir 6 ve k eşittir 3. 6'dan 3 seçmek eşittir 20. Beklediğiniz gibi çok güzel ve simetrik. Ama olasılıklar o kadar simetrik değil çünkü biri 0.3, diğeri 0.7. Para atma örneğinde olsaydı onda her iki tarafında olasılığı 0.5'ti. Evet, düzeltiyorum. Bunlar simetrik değil ve bunları çarpınca sonuçlar da tabii ki simetrik çıkmıyor. Bu sayılara bakmak zor olduğundan bu olasılık dağılımını çizmek için Excel kullanalım. Tabloyu yükle diyelim. Evet, bu konuyu hiç beceremiyorum. Şimdi bir bakalım. Data, veri, galiba böyle yapacağım. Önce data'yı seçeceğim böyle. Sonra başlıkları seçmem gerek. X kategorisinin başlıklarını. Tamam, tam burada olacak. Sonra bakalım. Evet, burada legend da göstermek istemiyorum. İşte böyle. Tamam, galiba bitti. Veri başlıkları güzel. Şimdi bitti. Harfleri istemiyorum. Bunu biraz daha büyütelim. Ve bu düzgün oldu ama bu kadar da büyük punta yapmasalardı keşke ama neyse püf noktasını anladınız. Bu benim 6 atıştan k tanesini basket yapmamın süreksiz olasılık dağılımı. Ve bu benim atışı baskete çevirme olasılığım 0.3. Evet böyle kabul ettik. Bakalım bunu bir şey yapıp değiştirebilecek miyim? Eğer 0.2 yaparsak mesela değişir mi? Evet değişti. Gördünüz mü? Baya güzel. Bunu biraz yukarı kaldırayım, eğer yüzde 30 olasılıkla basket atabiliyorsam, bu benim k tane atış için süreksiz olasılık dağılımımdır. Bu benim hiç basket yapmama olasılığım. Bunun yüzdesi 12 çıkıyor. 4 basket yapma olasılığım sadece yüzde 6. Siz pek göremiyorsunuz ama kalemin tam altındaki bu küçük pencerede 0.06 yazıyor. Evet, bu güzel oldu. Eğer değişiklik yapıp da şimdi basket atma yüzdesini arttırırsak dağılımın bayağı simetrik olacak. Şimdi 4 basket yapma olasılığım, 4 sayı yapma olasılığım 2 basket yapma olasılığım aynı. Eğer basket atmakta çok iyisem ve yüzde 80 olasılık varsa ne olur? Şimdi bütün dağılım olduğu gibi sağa kayar. Size Excel kullanmanın gayet düzgün, güzel bir yolunu göstermek istedim. Fazla umarım gözünüz korkmamıştır. Bir diğer şey de bunlar hep, hep binom dağılımları örnek ve ben de size gerçek hayattan bir örnek vermek istedim. Basket sayı yapma, basket atma ve kaçırma olasılıkları hep aynı kalmıyor değil mi? Değişiyor. Eğer aynıysalar o zaman böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki farz edelim çok kötü bir oyuncuyum ve basket atma olasılığım yüzde 10. O zaman büyük olasılıkla hiç atış yapamayacağız, hiç sayı yapamayacağız. Hiç sayı yapamama olasılığım yüzde 53 ve bir basket yapma olasılığımsa yüzde 35. Evet. Bu kendi başına eğlenceli bir oyuncak gibi ve ümit ediyorum ki siz de bununla buna benzer bazı farklı deneyler yapabilirsiniz. Excel güzeldir. Görüşmek üzere.